Merhaba, Cavit Kayırıb ben. Atomika Teknik Cihazlar firmasında aplikasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölüm mezunuyum. 2007 senesinden beri analitik cihazlar üzerine ve XRF cihazlar üzerine çeşitli çalışmalar yap, yapmış bulunmaktayım. Bugün sunumumuzda genel olarak XRF metodu, cihaz çeşitleri, kullanım alanları ve numune hazırlama teknikleri üzerine Sizlere bilgilerimi aktaracağım. İsterseniz şu an slaytımıza başlayalım. Öncelikle XRF nedir? XRF malzemelerin element içeriğini tespit etmemizi sağlayan analitik bir metottur. Hızlı, güvenilir ve diğer analitik metotlara göre daha az kimyasal hazırlığı gerektiren bir analiz yöntemidir. Uygulamaların çok geniş olmakla birlikte metal, çimento, yağ, polimer, plastik ve gıda endüstrisinde, madencilik, jeolojik ve mineraloji alanlarında, su ve atık çevresel analizlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. XRF yönteminde numuneye X ışınları gönderilmekte ve sonrasında numunede oluşan Koloresan ışınımlar XRF cihazları tarafından ölçülerek sonuç olarak cihazdan alınmaktadır. X ışınları bilindiği gibi görünür bölgenin dışınıdır ve enerji aralıkları şekilde göreceğiniz gibi 0-125 ile 1-125 arası değişmektedir. x floresan yöntemi çalışmasında genelde numuneler bir ya da birden farklı atomlardan, elementlerden oluşmuştur. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse numuneye X ışın uygulandığında her bir element atomu kendine özgü farklı bir enerjiye sahip floresan yapar. Bu durum numunede mevcut elementin parmak izinin tespiti gibidir ve oluşan floresan ışının enerjisi ölçülerek hangi elemente ait olduğu belirlenmektedir. Numune içerisinde o elementten ne kadar fazla varsa o elementin enerjisinde o kadar çok floresan anlamına gelir. Böylelikle kalitetif yani var yok veya kantitatif miktarsal tespit yapmamız sağlanmaktadır. X ışınları, cihaz, e, X ışınları cihazın içerisinde bulunan X ışın tüpleri aracılığıyla üretilmektedir. Üretilen X ışını DMT, numuneye gönderilerek numuneye yönlendirilerek numune içindeki element atomlarının flüoresan ışıma yapması sağlanmaktadır. Bilindiği gibi elektronlar çekirdek etrafında orbital denilen yörüngelerde, K, L, M olarak isimlendirilen yörüngelerde hareket etmektedirler. X ışını Atomla temas ettiği zaman enerjisinin bir kısmını bu atoma aktarmakta geri kalan kısımla e, saçılarak yoluna devam etmektedir. Bu enerjinin bir miktar aktarılması olayı sonrasında e, yapıdaki bu enerji değişimi yörüngede hareket edilen, orbitallerde hareket edilen elektronların başka bir yörüngeye geçme, geçiş yapmasına neden olur. Örneğin burada gördüğümüz gibi K orbitalinden mesela L orbitaline M, M orbitaline, K orbitaline veya L'den K'ya ya da L'den M'den L'ye gibi bir takım farklı geçişler olmaktadır. Şimdi e, atom kararlı bir yapıya sahip olduğu için aldığı enerjiyi tekrar geri vermek gibi bir davranış içerisindedir. Dolayısıyla bu almış olduğu enerjiyi Elektron tekrar eski yörüngesine geri dönerken floresan ışınması olarak numuneden dışarı fırlatır. İşte x XRF cihazları bu dışarı saçılan floresan ışınmalarının okumasıyla, okumasıyla elementlerimizi tespit etmemizi sağlayan bir sistemdir. Burada gördüğünüz gibi eğer ışımalar e, K yörüngesinde doğru gerçekleşiyorsa K tip ışımalar, K alfa, K beta gibi ya da L yörüngesinde eğer gerçekleşiyorsa L alfa, L beta gibi ışımalar mevcuttur. Genelde alfa ışımaları, yani bir K ışımasında oluşan alfa ya da betalar, alfalar genelde birinci ışıma olarak adlandırılır, betalar genelde ikinci ışım olarak adlandırılmaktadır. Şimdi burada elementel analiz demiştik. Burada gördüğünüz gibi bu piruz cetveldeki beyaz olan kısımlar X, XRF cihazları tarafından tespit edilememektedir. Kırmızı olan orada olan kısımlar XRF cihazları tarafından ölçülebilen elementlerdir ve griler de aynı zamanda ölçülebilmektedir. Bu kırmızı ile işaretli olanlar K ışımalarıyla Ölçülebilmektedir. Bu kli olan kısımlardaki elementlerde ise L ışımaları gerçekleşmektedir ve bu tip ışımalarla e, ölçümler alınmaktadır. Burada bu ışımaların e, nasıl bize e, grafikler ya da spektrumlar oluştuğunu kabaca anlatmak gerekirse Örneğin burada görüldüğü gibi Titan'a ait K-alfa piki ve K-beta piki görülmektedir. K, -K ışınlımları için bu genelde karakteristik bir görünümdür. Yani K-alfası daha yüksek bir değerde bir pik. K-beta onun hemen ilerisinde daha küçük miktarda yaklaşık 5'te 1'i ya da altı 1'i kadarlık bir e, büyüklükte bir pik yeniden getirmektedir. Burada yan tarafta ise L piklerini inceleyecek olursak mesela baryumda paramda L pikinde L alfa burada gördüğünüz gibi L beta'sı biraz daha ileride ama neredeyse L beta'yı L alfa'ya yakın bir yükseklikte görüntülenmektedir. Yani bu şekilde pikleri eee ayırt edebiliyoruz. Şimdi XLF çizimleri genel olarak X ışını tüpü, yani x ışını ışınlı tüpünden oluşan ışınlar numuneye gönderilmekte XRF cihazlarında. Bu numuneden e, saçılan ya da oluşan floresan ışınlar optik sistem tarafından dedektöre aktarılmakta. Sonrasında dedektör tarafından ölçülen bu sayımlar da elektronik ve yazılımsal e, yöntemlerle e, bilgisayar ekranında bize Sonuç almamızı bu şekilde temin etmektedir. XRF cihazları enerji dağılımlı XRF yani ed -XRF ve dalga boyu dağılımlı XRF, wvd olmak üzere iki çeşit ayrılmaktadır. EDX XRF'ler genelde klasik XRF olarak tanımlanmaktadır ve genellikle sodyum, uranyum elementlerin ölçümünün yapıldığı masaüstü sistemlerdir. XRF tüplerinin gücü daha düşük ve ebatları daha küçüktür. Dalga boyu dalgalı XRF cihazları, gerilyum, amerikyum arası elementlerin ölçümünün yapılabildiği, daha düşük konsantrasyonun ölçülebildiği sistemlerdir. Bu cihazlarda daha yüksek güce sahip tüpler kullanılmaktadır. Ebat olarak da daha büyük yer kaplarlar ve kendilerine bağlı soğutucu tiller gibi dış sistemleri de mevcuttur. Enerji darılım mikseret cihazları genelde bir X ışını kaynağından çıkan ışınlar numunemize çarpıp sonrasında oluşan floresan ışınlar direktör tarafından bu şekilde ölçülmektedir. Ama e, burada e, esas enerji ölçümünün yapılmasını sağlayan, yani hangi enerjiye sahip ışınların ölçülmesini sağlayan e, MCA denilen e, elektronik sistemler vardır. Yani Multi-Channel Analyzer isim verilen. Bu e, ölçüm skalası kanallara ayrılmıştır bu sistemde ve her bir e, her bir e, enerji kanal olarak şeyde e, elektronik olarak ölçülmektedir ve böylelikle her bir enerjide yerinde pikler alınmaktadır. Bu MCA aynı zamanda e, numuneden alınacak data sayısını da bize net bir şekilde belirtmektedir. Yani MCA kanalı daha fazla olan cihazlarda daha çok kan, e, data toplanmaktadır. Talga buyu cihazlarda enerji dağılımlardan farklı olarak e, hareketli kristaller vardır. Bu bu kristaller e, XRD mantığında olduğu gibi eğer belli açılara gelirse, belli açılarda bulunursa e, bu açılarda o açıya geldiği zaman e, o elemente ait ona özgü e, ışınlar dedektör tarafından ölçülmeye başlar. Dolayısıyla buradaki e, ölçüm sistemimiz enerjiden çok daha çok açı, kristalın açısını e, takip ederek orantısız olarak ölçüm yapılmasını sağlamaktadır. Şimdi enerji dalımlı ve dalga boyu dalımlı cihazları karşılaştırmak karşılaştıracak olursak, şimdi e, dalga boyu dalımlı cihazlarda pikler daha keskin ve daha nettir. Enerji dalımlı cihazlarda daha yayvan pikler alınmaktadır. Ve şu kırmızı alan beklanı göstermektedir. Dikkat ettiğiniz gibi burada background'da... da. E, Oldukça yüksektir ve diğer elementlerin ölçümlerini de engelleyecek boyutlara sahiptir. Dalga boyu dağılımı cihazlarda çok net bir şekilde pikler çok iyi bir şekilde ayrıştırılabilmektedir. Buradan enerji dağılımı cihazlarda özellikle resolution dediğimiz çözünürlüğün çok önemli olduğunu buradan bu şekilde yani özellikle işe giren pikler olduğunda bunların ayrıştırılması için çözünürlüğün yüksek olması önem arz etmektedir. X-LF cihazında cihazlarında ölçülebilecek numuneler genelde katı numuneler, metaller, alaşımlar ölçülebilir, toz numuneler ölçülebilir ya da pres haline getirilmiş toz numuneler onun içinde sıvı numuneler, filtre ve ince filmler, eritilmiş cam tabletler, XRF cihazlarında ölçülebilmektedir. XRF cihazında numune hazırlığı gerçekten işin en önemli safhasıdır. Çünkü iyi hazırlanmış bir numune mükemmel bir sonuç almamızı bize sağlayacaktır. Çünkü İksarev cihazları numune yüzeyinden veya yüzeye çok yakın iç kısımlardan ölçüm alan sistemlerdir. Dolayısıyla siz numune yüzeyini ne kadar homojen ve e, düzgün bir şekilde, e, her türlü kirlikten uzak e, bir şekilde yaparsanız, bu kadar sonuçunuzu o kadar iyi alacaksınız anlamına gelmektedir. Yüzeyin parlak ve pürüzsüz olması. E, düz olması herhangi bir e, iyice tabaka dahi olsa e, kirliğin olup bulunmaması e, ölçüm doğruluğunu ve hassasiyetini bu, bu sebeple artıracaktır. Öncelikle XLF cihazlarında ölçüm alabilmek için e, öncelikle numunelerimizi Ölçüme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Yani eğer çok iri parçalar varsa bunları daha küçük boyutlara ufaltarak, küçülterek e, cihazımızın daha iyi sonuçlar alabilecek hale getirmesi gerekiyor. Ve bunlar için bir takım e, tabii ki numara hazırlık cihazları kullanmamız gerekiyor. E, eğer... Direkt ölçüm alınabilecek özellikle enerji dağılımı sistemlerde, e, large mod dediğimiz yani sistem, e, uygulamalarda numuneyi direkt e, e, numune kompartımana yerleştirip ölçüm alma imkanınız da aynı zamanda vardır. Öncelikle sıvılar, tozlar, bulamaç ve küçük parçalar gibi ölçüde. Ölçümler için sıvı numune kabı dediğimiz altı maylarla kaplı küçük plastik kaplar kullanarak bunların içerisinde ölçüm alma imkanımız var. Bunları o şekilde uygulayabiliyoruz. Bir de metal ya da alaşım tarzı sert katı maddelerde de yüzeylerin zımparalanıp çok iyi parlatılması gerekiyor numune hazırlığında. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Az önce... Numune yüzeyinin ve homojenliğin çok iyi olmasına bahsetmiştik. Çünkü e, dediğim gibi X-ray cihazları numune yüzeyinden ya da yüzeye çok yakın iç noktalardan ölçüm alan sistemlerdir. Dolayısıyla ben eğer numunemdeki tüm elementlerin karakteristik olarak e, ölçülmesini ve her şeyin e, eşit bir şekilde hata ölçülmesi istiyorsam, numune içerisindeki bu elementlerin e, homojen bir şekilde dağılması gerekiyor. Bunu sağlamam gerekiyor. Eğer bunu sağlarsam çok kesin ve net sonuçlar alabiliyorum. Ama numune hazırlığım çok iyi olmazsa, homojenite hale getiremezsem e, numunelerimi, o zaman sonuçlarım da tabii doğal olarak e, sıkıntılı olabiliyor. E, diğer bir hususta e, toz numunelerde özellikle partiküller arası oluşan hava boşlukları nedeniyle bir takım sayım kayıpları oluyor. Yani biz bunlara genelde böyle numunelerde e, pres presleme ismini verdiğimiz e, yüksek bir tonaj uygulayarak bu numune yüzeylerinin daha düz hale getirilmesini sağlıyoruz. E, o şekilde bir işlem uyguluyoruz. Diğer bir e, numunelerimizin e, hatalı çıkmasına ya da ölçümlerin hatalı olmasına sağlayabilecek ya da etkileyebilecek bir yöntem de elementler arası etki yani matiz etkisi diyoruz. Mesela burada X, çıkan, şey X, X ışın tüpünden çıkan ışınlar nikel elementini uyardığında dediğim gibi bunlardan saçılan yine X ışınlar olacak ve bu saçılan nikele çarpıp da saçılan X ışını ileride bulunan başka bir yakında bulunan demir elementini duyurabilir ve dolayısıyla bu nikel nikelden saçılıp e, demire çarpıp daha sonra bunun vasıtasıyla oluşan floresan pışamalar normal nikel direkt ölçümünün haricinde ekstra olarak bir de burada e, demir demir kanalında demir elementinde ekstra e, sayımlar gelmesine neden olabilir. İşte bu e, Böyle durumlar e, genelde aslında yazılımlar sayesinde, şimdiki yazılımlarda kullanılan bir takım algoritmalar sayesinde bunlar ortadan e, şu an kaldırılabiliyor. Mineralojik etki e, bir numelen içerisinde e, farklı farklı kristal yapıda e, aynı. E, aynı tabanlı malzemelerden bulunabiliyor. Mesela F2O3, FO, fes 2 e, demir kar karbonat gibi mesela böyle farklı bileşikler olabiliyor. Yani bunların olması da yani sadece saf bir e, F2O3 olmasıyla e, bulunan bir e, numunemizdeki sonuçla bunların hepsinin karışık olduğu e, numunelerdeki sonuçlar arasında farklar oluşmasına sebep oluyor. Biz bunlara genellikle bu kristal yapı kaynaklı ya da minolojik yapı kaynaklı etkilere biz metorözik etki ya da mineralik etki olarak adlandırıyoruz bunları. Şimdi numune numune azlık problemlerinin çözümü için genellikle e, uygulanan yöntemler e, mevcut. Bunlar mesela homojenlik çözüm için eğer numuneniz homojen değilse ölçüm sırasında numunenin iş işte döndürülerek okutularak e, döndürülerek okutulması. Ee, bu homojenlik e, olayını bir miktar e, hani sonuç e, tekrarlanabilirlik açısından burada bir e, hassas bir sonuca ulaşmamızı sağlayabiliyor. Ama bunun yanında işte matris etkisi ya da tane boyutu ya da minolojik etki çözümlerinde bir yararı olmuyor bunun. E, matris etkisini e, az önce söylediğim gibi yazılımda bulunan e, algoritmalar sayesinde bunlar da yine hesap yöntemiyle ortadan kaldırılabiliyor. E, tanecik, boyutu, yani tanecik boyutunun daha küçültülmesi yani öğütme işlemi sayesinde işte hem homojenlik sorunu sağlanabiliyor hem e, tane boyut etkisi ortadan kalkabiliyor. Ama e, gördüğümüz gibi minolojik etki e, hiçbir şekilde öğütme de yapsak çok fazla bir kaldırma imkanı yok ama işte bunun için de bunu ortadan kaldırmak için de eritiş dediğimiz yöntem kullanılıyor. Numuneler e, flaks dediğimiz eritiş kimyasallarıyla eritilerek bu e, mineralojik etkiler ortadan kaldırılmış oluyor ve böylelikle daha düzgün, daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor. Eritiş yönteminde. Şimdi numune hazırlanırken özellikle toz numuneler hazırlanırken genellikle ee, daha yüksek e, partikül e, boyutundan daha düşük bir e, partikül boyutuna e, getirmek üzere e, öncelikle çeneli kırıcılar ya da öğütücüler kullanarak bunları e, belli bir mikron altına getirmemiz gerekiyor. Belli mikron altına getiriyoruz. Daha sonra iki yöntem burada kullanabiliyoruz. Bu öğütme işleminin sonrasında ya belli bir Tonaj uygulayarak pres yapma yöntemi ya da bu matiz etkilerinden kurtarmak için numunelerimizi e, eritici cihazları kullanarak eritme yöntemi. Burada pres yönteminde yapıldığında bu şekilde pres numunelerimiz oluşuyor. E, yüzeyleri daha düz vaziyete gelmiş ve bu hava boşlukları ortadan kaldırılmış oluyor. E, eritici cihazında e, yapılan işlemler sonucunda ise camsı tabletler bu şekilde elde edilebiliyor. Ama numunelerimiz metal ya da alaşımsa e, bu numuneleri hani e, gördüğünüz gibi burada numunelerin yüzeyleri çok fazla e, pürüsüz ya da şey e, ya da temiz değil. Yani evet. öncelikle bunların temizlenmesi gerekiyor ya da e, yüzeyi düz hale getirmek için bir takım işlemler yapılması gerekiyor. Hatta bazı durumlarda bu eritme yeniden esme işlemi uygulanarak bunların tamamen düz bir şekilde. Yüzeyinin düz düz hale getirilmesi e, sağlanıyor. Onun haricinde e, parlatıcılar ve e, aşındırıcılarla bu şekilde daha sonra en en son aşamada e, çok düz ve pürüzsüz bir yüzey elde ederek sonuçlarımızın tamamen doğru olması bu şekilde sağlanabiliyor. Şimdi toz luminalerde neden eritijyon yöntemi kullanıyoruz? Bakın şurada grafimizde. Bu sağdaki grafiğimiz ertiş yöntemini temsil etmekte. Soldaki grafimiz grafiğimiz ise presle yapılan kalibrasyon eğrilerini burada bize göstermekte. Şimdi ertiş grafiklerine bakacak olursak ertişte çok geniş skala bir konsantrasyon aralığında bu alt kısım bizim konsantrasyonumuzu belirtiyor alt kısım. Burada dikey kısımda bizim sayım miktarımızı belirtiyor. Alınan, ölçülen sayı miktarını. Gördüğünüz gibi çok geniş bir konsantrasyon aralığında belki de tek bir eğri de yani o elemente ait e, sonuçları alma imkanımız var. Kalibrasyon yapma imkanımız var ama pres yönteminde farklı kalibrasyon, e, konsantrasyon aralığında farklı farklı kalibrasyon yapmanız gerekiyor ve çok daha fazla yani gereğinden fazla standart kullanmanız gerekiyor çünkü ee, bu şekilde e, farklı kalibrasyon grafikleri bizim e, tek bir, e, tek bir e, kalibrasyon grafiği kullanmamızı engellemiş oluyor. Gördüğünüz gibi yeti sisteminde daha düzgün ve tek bir eğri ile belki de daha az standart kullanarak sonuçları alma imkanımız var. Şimdi hangi yöntem tercih edilmeli? Olayına gelince e, Toz numunelerde iki yöntem var demiştik, pres ve eritiş yöntemi. E, pres yönteminde homojenite, partikül boyutu ve matris etkileri nedeniyle numune, bir numune tipinde birden fazla kalibrasyon eğrisini oluşturması gerekiyor. Yani farklı konsantrasyon aralıklarında. Eritiş cam, cam stabet metodu e, tek bir kalibrasyon eğrisi üzerinden, bir element ait tek bir kalibrasyon eğrisi üzerinden geniş varlılıkta değerlendirme yapmamızı olanak veriyor. Eğitim camsı tablet metodunun dezavantajı, numunenin çok aşırı dilisyon, dilüye edilmesi nedeniyle düşük değerli iz elementlerin tespitinin zorlaşması, camsı e, tabletlerin bu yapım esnasında Flux denilen e, erimeyi kolaylaştırıcı kimyasallar kullanılmakta, genelte bu oran 1 gram numuneye 10 gram flaks gibi numune çeşitine göre daha da artabilir ya da azalabilir şeklindedir. Bu durumda numune iyice seyrelmektedir. Press numunelerinde ise pres numunelerinde bazı numuneler direkt press yapılabilmekte. Bazılarında ise mesela 5 gram numuneye 1 gram bağlayıcı gibi numunenin daha parçalanmadan kalmasını sağlayacak bağlayıcılar kullanarak daha düşük seyreltme oranı kullanılmaktadır düşük seyrelatma oranı kullanılması özellikle hafif elementler ve iz elementleri için numuneden ölçülen floresan ışınım değerlerinin daha yüksek olması anlamına geliyor. Şimdi erdit sırasında bazı elementlerde görülebilen miktarsal kayıp kayıplar erditle birlikte e pire çalışılmasının e zorunlu kılıyor bazı durumlarda, gerekli kılıyor. Şimdi ECS cihazları Gelince genelde e, burada e, iki çeşit e, eletiş sistemleri var. Gazlı sistemler ve e, elektrikli sistemler olarak adlandırılıyor. Gazlı sistemler e, bu ev işlemini yapabilmek için, belli bir sıcaklığa getirebilmek için... E, Propan ya da e, butan ya da şey e, oksijen gibi gazlar kullanarak burada e, eritme işlemini yapıyor. Ama e, elektrikli sistemlerde iç, iç kısımda elektrikli e, restanslarla ısıtılan e, fırınlar var. Kapalı fırınlar oluyor. Bu kapalı fırınlar içerisinde bu eritme işlemi gerçekleştiriliyor. E, numune, toz halindeki numune... E, platin altın karışımı kruzelerde kruzeler içerisinde konularak e, cihaza yerleştiriliyor eritiş e, cihazlarında ve bunlar işte yüksek sıcaklıkta e, 1000 derecenin üstünde 1000, 1150 derece aralığında e, belli sürelerde bir takım e, ısılı işlemler uygulanarak daha sonrasında numune eritilmiş oluyor ve tamamen homojen halde bulunan bu elitiş çamsı tabletleri oluşturulmuş oluyor. Nomune hazırları sırasında kullanılan diğer e, ekipmanlar, işte çeneli kırıcılar, bunlar çok büyük e, parçaları e, kırmamızı sağlayan değirmen tarzı malzemeler, e, disk öğütücüler ya da bilyalı öğütücüler, Bunlar da tane boyutunu daha da düşürmek için kullanılan cihazlar. Sonrasında hidrolik pres, bu toz numuneleri pres tablet haline getirmek için. Ya da eritme fırınları kullanılabiliyor. Bu metal ve alışımlarda. Metal alaşımları parlatmak için yüzeyi taşlama, kesme ve parlatma makineleri kullanılan diğer cihazlar, numune hazırlığında kullanılan diğer cihazlar oluyor. Şimdi Fres yapılamayan numuneler genelde bu şekilde e, sıvı numune kabı adını verdiğimiz kaplarımız var. Bunların alt kısımları maylar dediğimiz, x ışınını rahatlıkla geçiren çok fazla etkişime girmeyen e, çok ince e, filmlerle kaplı, kaplıyor. E, yani film yerleştiriyoruz en alt kısma, maylar film yerleştiriyoruz. Daha sonra e, numunemiz ise bu şekilde bu numune kaplarının içerisine yerleştirerek ölçümümüzün alınması sağlanıyor. Pres yönteminde e, e, numunelerimiz istersek toz numunelerimizi bu halka tipi e, bu malzemeler içerisine yerleştirip daha sonra pres uygulayarak bu şekilde halkanın içerisinde e, numunemizi pres haline getirme imkanımız var. Halka kullanılarak. Onun haricinde e, borik asit kullanarak e, numunenin dış kısımları e, borik asitle bu şekilde kaplanarak kullanılabiliyor. Bu hem numunenin daha fazla e, uzun süre saklanmasına size yardımcı olabilecek bir kılıf kaplama yöntemi. Arka kısımların kaplanması. Onun haricinde Pres işlemi yaparken alüminyum kap kullanabiliyorsunuz. Alüminyum kapı içerisine numunezi yerleştirip daha sonra bu pres kalıbı üzerine bir tonaj uygulayarak burada numunenizin yüzeyinin tamamen düz olmasını ve preslenmiş olmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde diğer bir yöntemde de sıvı numune, sıvı bağlayıcı kullanımı. Bu sıvı bağlayıcılar genellikle... Aseton gibi malzemeler eklenerek uç, uçurulması sağlanarak öncelikle daha az miktarda bağlayıcı kullanıp daha yüksek bir bağlayıcı oranıyla numunelerin çok düzgün bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Çok pürüzsüz yüzeyler elde edilebiliyor, uzun süre saklanabiliyor ve ama dezavantajı biraz hazırlığı daha uzun sürüyor diğer pres yöntemlerine göre. O şekilde kullanma imkanınız var. Eltiş numunelerini nasıl hazırlıyoruz? Eltiş numunelerinin hazırlığı nasıl oluyor? Öncelikle e, eltiş işlemi için e, eltiş kimyasallarına ihtiyacımız var. Flaks adı verilen. E, genelde lityum tetrabrat, lityum metabrat ya da lityum tetrabrat metabrat karışımlarının olduğu eltiş kimyasallarına ihtiyacımız var. Bunlar e, belli oranlarda tartılıyor. Tartıldıktan sonra e, ilk aşamada e, belli bir sıcaklıklara kadar ısıtması sağlanılarak bir oksidasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra fırının içerisinde e, yüksek sıcaklığa 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bir hem karıştırma hem de eritme işlemi e, devam ediyor belli bir süre sonrasında eritme işlemi tamamlandıktan sonra Burada e, tabak adını verdiğimiz e, moldlara e, numunelerin e, dökülmesi sağlanıyor bu şekilde. Sonra sonraki aşamada soğutmaya geçiliyor ve soğutma işlemi bittikten sonra bizim canlısı tabletimiz bu şekilde elde edilmiş oluyor. Plakslar genellikle bu e, yani sık kullanılan elektik kimyasal olarak lityum tetraporat, lityum metoporat ya da sodyum tetraporat kullanılabiliyor ya da bunların karışımları kullanılabiliyor. Litium tetraporat e, e, hafif element ilk sıçramalarını daha geçirgen, e, 9.30 santigrat erime sıcaklığına sahip, e, zor nem kapan özellikle e, nem kapma şeyi e, az olduğu için tercih edilen fakat kristalize olabilen bir eritiş kimyasalı. Lidium metaborat, kristalleşmeye tetraborattan daha duyarlı, bazı elementler için daha iyi çözünürlüğe sahip, düşük akışkanlıkta ve 849 santigratta eriyen bir eritiş kimyasalıdır. Ve genelde eritiş cihazıyla ICP cihazını da numune hazırlamakta kullanılan bir eritiş kimyasalı çeşididir. Dediğim gibi farklı e, karışımlarla, e, farklı karışımlara sahip eritiş kimyasalları e, kullanılmakta e, çalışmalarımızda. 12-22, 66-34 gibi. Yani bunlar e, litium tetrobrat, lityum metrobrat oranları. E, bu şekilde e, farklı numune tiplerinde farklı e, özel karışım boratlar kullanarak, numunelerimizin hem daha kolay erimesini hem de daha homojen hale gelmesini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Onun haricinde bu flaxların haricinde ilave kullandığımız kimyasallarımız da mevcut. Mesela Lantan oksit, baurium oksit ve stronsium. oksit özellikle maddi etkisini azaltmaya yardımcı e, kimyasallar. Bunlar da yine numune hazırlığı sırasında kullanılabilir. Girtin flörür e, özellikle malzemenin tabağa döküm aşamasında akışkanlığı artırma açısından çok önemli bir malzeme kimyasal. Onun haricinde oksitleme işlemi yani eritiş aslında eritişte yaptığımız işlem e, okside hale getirmek yani numuneleri oksit hale getirmek. Ve bu oksitleme esnasında amonyum nitrat, sodyum nitrat, lityum nitrat veya stronsiyum nitrat gibi oksidasyon miktarını e, yüzdesel olarak artırıp özellikle metal numunelerin kruziyle e, ile alışım yapması bu şekilde engellenebiliyor. Onun haricinde lityum bromür, amonyum yodur, sodyum bromür, potasyum yodur ve sezyum yodur gibi malzemeler kullanılarak da e, numunelerin döküldükten sonra soğuma esnasında tabağa yapışması engellenebiliyor. Bunların kullanılmasıyla. Bu şekilde farklı kimyasallarda, ilave kimyasallarda kullanma durumumuz var. Şimdi XRF cihazlarında kalitetif analiz nasıl oluyor? Şimdi öncelikle her bir elementin hangi enerji değerinde size pik vereceği net bir şekilde belli yani bunlar, bunların tabloları var ve bu tablolarda o değerler net bir şekilde belli ve bu değerler cihazların hafızasına girilmiş durumda ve siz numarenizi okuttuğunuzda cihaz okuduğu sayımlarla size bir spektrum bir grafik veriyor bu şekilde ve orada hangi elementten e, pikin yüksekliği ne kadar yüksekse o kadar e, elementin fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Hangi elementin nerede olduğu çok net bir şekilde artık yazılım programları tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor. E, bu şekilde e, numune okutulduktan sonra bu oluşan pikler vasıtasıyla e, numunelerde hangi elementin var ya da yok olup olmadığı bu şekilde tespit edilme imkanı var. Yarı kantitatif analiz ya da omneyin analizinden, omneyin yazılımından bahsetmek istiyorum şimdi size. Yarı kantitatif analiz nedir? Ee, şimdi, farklı e, ölçümlerinde, fundamental parameters dediğimiz, e, genel teorik hesaplamalarla, deneysel hesaplamaların bir araya e, örtüştürüldüğü e, teorik e, yazılımlar mevcut. Burada ee, çok farklı numune tiplerinde, işte pres ya da eritiş yaptınız ya da işte sıvı numune okuttunuz farklı farklı e, numune tiplerinden e, tek bir kalibrasyon eğrisinde Yaklaşık sonuç alma imkanınız var. E, bu yazılım sayesinde e, özellikle e, çok geniş bir skalada, e, bir element aralığında sonuçlar alma imkanınız var. Hem var yok analizi hem de yaklaşık miktar analizi bu şekilde test edilebiliyor. Genellikle fundamental parametre dediğimiz parametreler yani özellikle mesela cihaz cihazın tüpü, dedektörü ya da işte kullanılan optik sistemlerle ilgili tüm bilgiler cihaza girilmiş durumda cihazın hafızasına girilmiş durumda hangi Hangi durumlarda nasıl e, sayımlar vereceği teorik olarak e, cihazların hafızasında var. ve Siz burada bir takım standartlarla bunları e, cihazın e, hafızasında birleştirdiğiniz zaman, yazılımda birleştirdiğiniz zaman cihaz e, siz herhangi bir numune okuttuğunuzda bununla ilgili sonucu çok e, özellikle var yok ne e, kalitatif analiz açısından da miktarsal analiz açısından da size net bir şekilde sonuç vermenizi sağlıyor. Şimdi kantitatif analiz, yani miktarsal analiz nasıl yapılıyor? Öncelikle her bir elemente ait kalibrasyon evleri oluşturmanız gerekiyor. Bunun için CRM'ler ya da kalibrasyon setleri kullanmanız gerekiyor. Yani bu setleri kullandığınızda yaklaşık yüzde Yüzde yüze yakın bir sonuç alma imkanınız var. E, Oluşturduğunuz kalibrasyon eğrileri sayesinde. İşte burada e, belli aralıklarda gördüğünüz gibi farklı farklı standartları okutarak bu şekilde kalibrasyon eğrileri elde ediyoruz ve sonra bu kalibrasyon eğrileri vasıtasıyla e, numuneden, e, cihazdan gelen sayım değerlerine göre o numunenin hangi konsantrasyonu sahip olduğu bu şekilde e, tespit edilebiliyor. Dediğim gibi XRF cihazlarında e, kantitatif analiz, yani miktarsal analizi yaparken kullanabileceğimiz özellikle Panitical bünyesinde birçok set mevcut. Örneğin mesela çimento sektöründe kullanılan çimento standart seti, Gemoxi ismini verdiğimiz Gemoxi seti. Mineral analizlerinde özellikle maden e, ve mineral analizlerinde Broxy dediğimiz komple bir setimiz mevcut. Sonra toksik e, elementler bu PVC, polyetilen e, gibi malzemelerde toksik elementlerin e, ölçümüne dair toksal ismini verdiğimiz bir e, setimiz var. Onun haricinde polimer analizlerinde e, katkılar, antimon, titan gibi değerlerin ölçülmesinde e, kullanılan Apple sitemiz var. E, onun haricinde plastiklerde, oyuncaklarda ağır meta analiz yapmamızı sağlayan e, ROS setimiz mevcut. Yani aslında birçok e, set mevcut e, panelistik bünyesinde. Bunlar sadece birkaçı. Ee, mesela Low Steel Set'te bizim yine düşük e, alışım çeliklerin ölçülmesine yönelik bir komple bir setimiz oluyor. İşte bu bu tip setlerle ya da CRM e, dediğimiz uluslararası sertifikalı standartları kullanarak biz e, o matris yapısına yani bizim numune yapımıza uygun e, standartları seçerek kalibrasyon ellerini oluşturup daha sonra e, cihazlardan e, uygun sonuçları bu şekilde alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Vuroxi seti ile ilgili biraz bilgi vereyim size. Vuroxi seti e, birden e, sentetik, öncelikle sentetik standartlardan oluşmuştur e, ve e, bu sentetik standartlarla yapılan kalibrasyon sayesinde sonuçlarınızın tamamen e, doğru bir şekilde alabilmenizi sağlıyor. Özellikle minolojik ölçümlerde Oksit cinsinden sonuçları da almanızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi birçok e, elementin e, ölçüm de, e, aralıkları, renklerini görebilirsiniz burada. Yani neredeyse e, tek bir aralık, e, tek bir eğri, yani bir element ait tek bir eğride e, çok geniş bir e, kalibrasyon aralığını ölçme imkanınız var burada. Benim e, şu an ile ilgili e, anlatacağım e, bu kadar. E, ben sözü bundan sonra Emin arkadaşıma aktarıyorum. E, herkese iyi günler diyorum. Bir üçüncü. Teşekkür ederim Cavit Bey. Merhabalar, ben Emin Arslan. Atomika Teknik Cihazlarda Satış Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Acidetepe Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezunum. Sizlere Maldan Political firmasının sunduğu çözümlerden XRF ve Eğitim cihazlarını tanıtmak istiyorum. XRF cihazları elementer aranızın elzem olduğu tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Burada görebileceğiniz gibi bir, çok farklı sektör aralığında e, XRF cihazları kullanılmakta. Maldan Political'ın XRF cihazı olarak sunduğu 3 farklı modeli bulunmaktadır. Epsilon 1 ve Epsilon 4 model cihazlar, Cahit Bey'in de bahsettiği gibi enerji dağılımlı X-ray iken en sağdaki Zetium cihazımız dalga boyu dağılımlı X-ray cihazı olarak sunulmaktadır. Epsilon 1 model X-ray cihazından başlamak gerekirse, bu model en baz ve ebat olarak da en portatif model X-ray cihazımızdır. Kolay kurulumu, düşük maliyeti ile fiyat performans ürünü olan Epsilon 1 modeli, katı sıvı ve toz numaralarınız için uygun bir modeldir. Cihazın ebatları bir yazıcı boyutundayken yalnızca bir güç kaynağı ile portatif bir şekilde çalışmanızı da olanak sağlar. Bunu şu şekilde açıklamak daha uygun olacaktır. Yani taşınabilir şekilde sahada ölçüm olanına olanak vermesi sizin sahada güç kaynağı ile birlikte herhangi bir yerde çözüme gitmenizi sağlayacaktır. Sol tarafta görebildiğiniz geniş numune haznesine yerleştirebileceğiniz her numune ile sonuç almanız mümkündür. Yerleştirdiğiniz numunenizi cihaz üzerindeki dahili dokunmatik ekrandan tanımlayarak birkaç dakika içerisinde sonuçlarınız kendi ekranında otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sodyum ile amelik yumaralığında analiz yapan cihazımızda kendi ilk sıçranı tüpününü üreten tek firma olarak Panalytical özel üretimi 10 wattlık gümüş anot tüpü ile birlikte yüksek çözünürlüklü SDD-10 silikon direkt dedektörü standart olarak gelmektedir. Ayrıca cihazın opsiyon olarak buradaki slaytta görebileceğiniz gibi kamerayla odakladığınız çok küçük alanlarda element analiz yapmasını sağlayan small spot özelliğinin bulunduğu Epsilon 1 mezometre modeli de bulunmaktadır. Bu mezra modeliyle alınmış, burada görebileceğiniz gibi bir ham cevherden alınan small spot ölçümlerinde soldaki sonuçları aldığı şurada ortadaki beyaz noktanın alınan verilerinde Magnezyum ve silis değerleri Fazla çıkarken, nispeten sağdaki ölçümlere göre Sağdaki daha koyu noktaların alınan ölçümlerde de Demir ve krom Oranlarının fazla çıktığı görülmüştür. Ne ölçümler? 2 dakikalık bir ölçüm süresinde alınmış sonuçlardır. Epsilon 1 cihazının dahili işletim sistemi ve dokunmatik ekranı ile herhangi bir ekstra bilgisayara gerek duymadan çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Dokunmatik ekran üzerinde her sonrası otomatik sonuç gösterimle kolaylık sağlamakta. Aynı zamanda hafızasında tuttuğu tüm verileri istediğiniz zaman geri çağırarak spektrumlar arası üst üste bindirme ya da kıyas gibi seçenekler de mevcuttur. Şimdi bahsedeceğim Epsilon 4 model enerji dağılımlı XRF cihazıysa Epsilon 1 modeline göre ebat olarak daha büyükken dalga boyu dağılımlı cihazın hafif elementlerdeki hassasiyetine daha yakın sonuçlar almak üzere tasarlanmış bir cihazdır. Cihazın kendi içerisinde farklı versiyonları bulunmakta. Şu şekilde hemen solda ve sağda göreceğimiz iki farklı model. Bu bir derde mm ve 30 mm kare olmak üzere farklı boyutlardaki STD dedektör setiyle sunulmakta. 2 mA maksimum akım değerine çıkan versiyonunda yani soldaki versiyonda 10 mm²'lik dedektör alana sahip SDD dedektör kullanılırken yani sağdaki versiyonunda yani maksimum 3 mA akım değerine çıkan ise, 30 mm²'lik dedektör alanına sahip SDD dedektör kullanılmaktadır. Ayrıca bu 3 mA akım değerine çıkan versiyonunda şurada görebileceğiniz gibi bu da ikiye ayrılmakta. Ultra ince berilyum pencereyle güçlendirilerek STD ultra dedektörünün bulunduğu bir versiyonu daha bulunmakta. Epsilon 4 model 30 mm² STD dedektör kullanılmış versiyonunda. Bahsettiğim STD, bahsettiğim STD ultra versiyon ultra ince berilyum pencereli 30 mm² penceresiyle sunulan versiyonunda ölçülebilir element aralık flordan amerik Ameri yuma olan elementlere ek olarak şurada göreceğiniz gibi karbon, azot, oksijen elementlerini kapsayacak şekilde ölçüm alabilmeyi sağlamaktadır. Spektrum oluşturulurken en kaliteli dedektör kullanılsa bile bunun bir anlamı olması için kullanılan elektronik aksamın kalitesi büyük rol oynamakta. Yani spektrum oluşturulurken gereken fotonları çıkan sinyal sayım oranı belirlemektedir diyebiliriz. Saniyede 1.5 milyon sayım ile yüksek sayım kapasitesine sahip bu cihazda oluşturulan spektrumda foton kaybı minimuma indirilmiştir. Ayrıca oda, oda koşullarından etkilenmeden oda koşullarından etkilenmeden çıkan düşük sinyalleri bile yakalayabilmek karbon, azot, oksijen, flor, e, sodyum, magnezyum ve alüminyum gibi düşük atom balanı sahip hafif elementlerde hassasiyet, hassasiyeti arttırmak için cihazın helyum ortamında çalışma olanağı da bulunmaktadır. Hafif elementleriyle hassas bir şekilde çalışmak isteyen müşterilerimiz için sizler için bu modda çalışabilmeyi tavsiye etmekteyiz. Ek olarak cihaz helyum ortamında yalnızca ölçüm sırasında geçtiği için helyum tüketiminin de minimumda olduğunu belirtmek isterim. Helium ortamında ve oda koşullarında çalışan çalışılan e, numuneler arasındaki pik farklılıklarında hemen şurada görebilirsiniz. Helium ortamında çalışılan bir sonuçla, ama oda koşullarında çalışılan bir sonuç arasında e, pikler arasındaki farkları burada görmeniz mümkündür. Şimdi dedik bahsettiğim özelliklere ek olarak e, cihazın içerisinde onlu numune tepsisi bulunmaktadır. Bunu numune tepsisi ile her bir bölüme farklı numune koyarak çalışmanız mümkün olduğu gibi aynı zamanda tepsiyi kaldırarak büyük numuneler ya da şekilsiz numunelerle çalışmanız mümkündür. Yani şurada cep telefonu ya da farklı bir dolu kullanılabilecek e, ölçüm için gerekli olan şekilsiz numuneler bile yerleştirilmesi mümkündür. Kullanım kolaylığı olarak numuneyi ilgili bölüme yerleştirerek, soldaki gibi ilgili bölüme yerleştirerek, cihaz arayüzünden metodu seçerek numune tepsisinin bulunduğu konumu tanımlanmamız gerekmekte. Sonrasında analiz sonuçları karşınıza otomatik olarak çıkacaktır. Su soğutma, basınçlı hava ya da sıvı elektrojen gerektirmeyen, yalnızca güç kablosu ile çalışabildiğiniz bir cihaz olarak Epsilon cihazını sizlere sunmaktayız. Bu iki cihaz dışında e, yılların deneyimi, deneyimiyle birlikte Malmer Paralentical firmasının devrimsel adımı olan ZDM model dalga boyu dağılımlı XRF cihazını hafif elementlerde doğruluk, hassasiyet e, ya da daha çok numune sayıda numune ölçümü gerektiren durumlarda sizlere sunmak isteriz. Bildiğiniz gibi XRF cihazları X ışın tüplerinden salınan X ışınlarıyla çalışmaktaydı. Normalde ekranda gördüğünüz şu filaman kısmı e, Filaman kısmından üretilen ışınlar berilyum pencereden numuneye gönderilmektedir. Standart X ışın tüpleri tungsten filamanlı olup X ışının üretimi sırasında buharlaşmaya sebep olarak berilyum, şuradaki berilyum pencerenin kaplanmasına sebep olur. Ve numuneye gönderilen demetin internet sitesinde bir kayıp meydana gelir. Malvern Panticle firması Politikonun üretimi olan buharlaşma yapmayan seramik filaman ile birlikte sunduğu patentli zeta teknolojisini kullandı. Ve burada görebileceğiniz gibi 10.000 saatlik ölçümden sonunda dahi anot malzemeden gelen X ışını demetinin internet intensitesinde bir kayıp olmadığını görebilirsiniz. Kurulu üç yıl 3 ayda alınan 309 analiz sonunda 3 yıl 3 ayda alınan 309 analiti sonunda e, cihazın kalsiyum ve nikel piklerinde gözlenen intensif kayıpları gösterilmiştir. Kalsiyumda binde birlik bir kayıp varken nikelde binde 5'lik bir kayıp vardır. Gayet toler edilebilir bir değerler bunlar. Bunun dışında e, ayrıca X ışını tüpünün belinö penceresinden e, alınacak ölçümler sırasında zarar görmeden kalabilmesi çok önemli. Bu konuda Panatica'nın geliştirdiği patentli bir diğer özelliği olarak sizlere kaybülüğü olarak adlandırılan mavi renkte bir kaplama ile koruma altına alınan bu teknolojiyi sunmak isteriz. Bir mevam hidroklorik asite karşı bile dayanıklı olan bu kaplama sayesinde ilk seçeneği tüpünün en hassas ve önemli parçalarından biri olan bu beylül pencerenin koruma altına almak amaçlanmıştır. Sık, e, şu şekilde sık karşılaşılan durumlardan biri diğeri ise kirlenme sebebiyle cihazın tam verimle çalışamaması durumu. Numunelerden dökülen tozun, karıntının cihazın vakum altında çalışması sırasında dedektöre ya da yani numune üzerine yapışması sebebiyle sorunlar, farklı sonuçlar doğabilmektedir. Margan Particle firması da bu gibi sorunların önüne geçmek için kendi özel toz sistemini tasarlayarak numune odasında oluşan toz ve kirlenin önüne geçmeyi amaçladı. Örneğin şurada gördüğünüz kısımda bir biriken numurdan Gelen e, parçacıklar, tozlar, numune toz haznesi e, kısmında toparlandıktan sonra sağ tarafta görebileceğiniz haliyle bir tüp halinde, küçük bir sistemde toplanmakta. Bu e, tüpü kullanıcı kendisi kolaylıkla değiştirebilmektedir. Ekstra olarak cihazın ömrünü uzatmak ve hassas parçalarını korumak için e, ZDUM cihazında bulunan ön bakım özelliğinden bahsedecek olursak bu özellik sayesinde numune dedektör üzerine götürülmeden bir ön bakımı alınmaktadır. Şurada gördüğünüz bu TALET mekanizmasından bahsetmek istiyorum ben size. Cihazın dedektörlerinin asıl optik kısmının şu üst taraftaki bölme olduğunu düşünelim. E, i̇lk başta numune tablasından şu kısmı alınan numune Burada bir ön bakım alınıyor. Eğer ki ön bakımda alındığı yerde bir çatlama, hani numaralı bir patlama gözlenmiyor ise dedektör tarafından yani şu ikinci kısma götürülüyor. Ve bu özellik sayesinde de dedektör e, ilk sıçrımı töpürü maskeler gibi önemli optik ünitelerin korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca cihazımızda opsiyonel bulunan sürekli yükleme özelliği ile... Biraz önce bahsettiğim terap mekanizmasında vakum, vakum sonrası numune dedektör üzerine alındığında diğer taraftaki numuneyi ölçüm alırken zamandan kazanç sağlamaktadır. Bunun şu şekilde biraz önce bahsettiğim mevzuda bu cihazın sağ taraftan optik ünitik kısmına numuneyi aldığında burada vakumu almaktaydı. Burada ölçüm alınırken, sağ tarafta kısımda ölçüm alınırken sol tarafta Ön vakuma aynı anda almaya başla, başladığı bu sürekli yükleme özelliği ile birlikte de zaman kazanması sağlanıyor. Yani yine bir e, 150 numarını analiz edebilecek bir laboratuvarda 30 ile 75 dakika arasında bir zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca... E, kolimatör maskelerinin e, X şiddetiyle doğrudan etkisi bulunmaktadır. E, firmamızda 6 mm'den 37 mm'ye kadar kolimatör maskesi üretilmekte olup 37 mm'lik kolimatör maskesi üreten tek firmadır. Örnek olarak 37 mm'lik bir kolimatör maskesinin kullanıldığı X ışın tüpü ile e, 30 mm'lik bir kolimatör maskesinin kullanıldığı X ışın tüpünün şiddetini kıyas edelim. Bu kıyas yaptığımızda %52'lik bir fark gözlemlendi. %2, %52 %52 oranında daha fazla bir sıçrı şiddeti elde edildiği görülmekte. Cihazın 1 kW, 2.4 kW, 3 kW ve 4 kW güç seçenekleri bulunmaktadır. Cihazın tek seferde 100, 128 numuneye kadar numune tanıtılabilecek bir numune odası bulunmakta. Ayrıca ihtiyacınıza göre numuneler arasında öncelik tanımanızı öncelik sağlayan bir yazılımada mevcut. Cihazda ekstra olarak opsiyonel sunulan, sizlere opsiyonel sunulan bir ataşman ile birlikte SUMX Core özelliği bulunmakta. Bu özellik sayesinde hem dalga boyu hem de enerji dağılımı çalışabilmesi mümkündür. Bu spektrumun hızlı bir şekilde taranmasını olanak sağlayan bir sistem. Siz hafif hafif elementleri dalga boylu, ağır elementleri de nispeten enerji boylu dağılımlı bir dedektörle taradığınızda bunlar daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Yine opsiyonel Small Spot Mapping özelliğinden bahsetmek istiyorum. Burada numarının yüzeyi taranarak elementel dağılıma ait bilgi edilmek istediği durumlarda cihazı bu özelliğiyle birlikte önermekteyiz. Elektron mikroskoplarına ile çok daha geniş bir alan tarihte yapılmasına olanak sağlamaktadır. Şimdi Rıcahit Bey'in size başta bahsettiği Klairs marka eritik cihazlarından bahsetmek isterim ben. İlk olarak tekli model olan Lenovo modeli bulunmakta. 1200 santigrat dereceye kadar çıkabilen hazne sıcaklığı ile ısıtma süresi, ısıtma oranı, krozet sallama hızı gibi parametreleri kullanıcıya tanımlı olarak ayarlanabilmektedir. İkili numune hazırlayıcı olarak ilginç iki modelin ise öne çıkan özelliği iki farklı metotlar ile iki farklı numune hazırlığını olanak sağlamasıdır. Yani burada kontrol edilen parametrelerden işte bahsettiğimiz ısıtma süresi. E, kuruze sallama hızı, döküm modları gibi parametreleri iki ünite içinde farklı girebilmek mümkündür. Üçlü gaz numune hazırlayıcısı M4 modeli ise propan, LPG ya da doğal gazla çalışabilmektedir. Dili kaba ortamında çalışırken oksijen ihtiyacı bulunmamaktadır. Son olarak da altı elektrikli eritiş numune hazırlayıcı olan DOX Advanced modeli bulunmaktadır. Tüm bu kontrol edebilir parametreleri ek olarak numunenizin uygunluğuna göre 4 farklı dökme metodu bulunmaktadır cihazda. Ben sunumumuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sözü moderatörümüz Uğur Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Emin Bey. Ee, Cavit Bey size teşekkür ederim. Ee, şimdi sorularınızı alabiliriz sol taraftaki e, genel sohbet kısmından. Biz de e, o konuda yardımcı olmaya çalışalım, cevap vermeye çalışalım sorularınıza. Murat Bey'den bir soru gelmiş. XRF cihazlarında ortalama tüp ömrü kaç saattir? Ee, diye bir soru. Yani bu kullanıma göre değişiyor tabii ki. Bu e, X-ray tüplerinin e, sürekli açılıp kapanması yerine... E, Belli bir stand modda kalması önünü uzatacaktır. Onunla ilgili aplikasyon notu mevcut e, Panalytical'ın. Özellikle bir X-ray tüpü nasıl daha uzun kullanılır şeklinde. Burada eğer bize mail atarsanız onunla ilgili biz e, size detaylı aplikasyon notunu göndeririz. Bu konuda sizlere yardımcı olmuş oluruz. Mervan'dan bir soru var yine. Cam üzerine ince film kaplamalar yapıyorum. E, özellikle Titanium yoxid kaplamaları. Bu numunelerime XRF ile bakabilir miyim? Kaplanmış numune olarak. Mümkün. E, denemek lazım Merve Hanım. E, iletişime geçerseniz bizimle o konuda aplikasyoncu arkadaşlarımız size detaylı bilgi verecek. Hatta numune çalışma imkanı bile sağlayabilirler. Telefonumdan. Hafif elementin tam olarak e, nasıl bir etkisi var? Yani ağır element neden kullanılmıyor? E, hani hafif elementlerle ağır elementler neden aynı şeyde ölçülemiyor ya da hani aynı ko koşullarda? Hı. onun yapmak istiyor acaba ben öyle bir şey anladım ama Evet o bilgi de yararlı olabilir yani an verirsek e, cevap almasak da tekrar sorusunu alırız Telefonu. şöyle hafif elementlerin e, biliyorsunuz enerji değerleri yani floresan ışınma değerleri daha farklı e, ağır elementlerde daha yüksek hani enerji değerlerimiz mevcut şimdi biz e, numunemize bir x ışın demeti yolluyoruz Eğer e, çok e, geniş aralıkta bir x ışın demeti yollarsak mesela ee, yani bir x ışın demetiyle komple hepsini ölçme imkanımız olmuyor çünkü e, çok yoğun farklı e, x ışın demetleri olduğunda backgroundlar yükseliyor. Yani, dolayısıyla biz e, farklı elementler için farklı ölçüm kondisyonları belirliyoruz. Yani hafif elementler için ayrı e, ağır element dediğimiz e, daha üst gruptaki e, atom numarası daha yüksek olan elementler için farklı e, kondisyonlar belirliyoruz. Yani bu durumda ne oluyor? E, kilovolt ve miliamper yani X-ray tüpüne uygulanan kilovolt ve miliamper değerleri değişiyor. Özellikle hafif elementleri ölçerken e, enerji e, değerleri daha düşük olduğu için biz onlara e, kilovoltu daha düşük, miliamperi daha yüksek e, bir e, X-ray tüpü e, uygulamamız gerekirken ağır elementler dediğimiz gruba e, daha yüksek kilovoltlu bir X ama bunun yanında daha düşük bir miliampere akım uygulamasıyla bunları, yani bu elementleri uyarmamız gerekiyor. Bu şekilde onu açıklayabilirim. Yani farklı kondisyonlar gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Yine e, Kıymet Hanım'ın e, sorusuna da siz cevap verebilirsiniz Cavit Bey. Nadir toprak elementlerini okuyabiliyor mu? Cihaz evet, tekstelik cihazıyla nadir toprak elementleri okunabilir. Ee, Yasemin Hanım'ın e, bu tarz bir eğitim SEM içinde yapma şansımız var mıdır? Daha önce yaptık aslında. Ee, kendi Vega ve Mira modellerimizi anlatacak ve tekniği anlatabilecek bir e, webinar düzenledik. Ee, onun tekrarlamayı tabii ki ileriki zamanları düşünebiliriz. Ee, bunu arkadaşlar planlayan arkadaşlarla e, tekrar dile getiririm. Kıymet Hanım gene flor için dedeksiyon limiti nedir diye bir sorusu olmuş. Cavit Bey. E, bu numune tipine göre değişiyor. E, yani florda mesela bazı numunelerde e, yüzdesel olarak bakacak olsak mesela 0-1'de ya da PPM seviyesine kadar inebildiği halde e, bazı numunelerde mesela %1 bile alınan bunun sebebi şu. E, florla ilgili mesela florun, e, florla ilgili çalışan bir malzeme de örneğin e, demir varsa içerik içerisinde, e, numune içerisinde ve yüksek miktarda varsa bu flor piki ile e, demir piki arasında bir çakışma mevcut oluyor mesela. Böyle durumlarda işte biz o oluşacak demir nedeniyle oluşacak background'dan dolayı bunları göremiyoruz. Yani bir miktar e, böyle durumlar oluşabiliyor. O yüzden numune tipine bir bakmamız gerekiyor. Yani numune tipi ile ilgili e, orada önemli bir faktörümüz var. E, bazı bazı element konsantrasyonları eğer yüksek olursa oluşacak background'dan dolayı e, çok düşük değerleri alamıyoruz. ama e, yani. Ortalama olarak yani PPM seviyelerinde de alabildiğimiz değerler var. Ama dediğim gibi numune, numunenin öncelikle çok iyi hazırlanması lazım. Yani 40 mikron altı olması gerekiyor. Özellikle pres numunesi olan numunelerde. O şekilde bir numune hazırlığına çok dikkat etmek lazım. Yani her şey numune tepili ve numune hazırlığıyla alakalı. Sonuçta XRF cihazı da eğer uygun bir şekilde ise onu ölçüp size sonuç verecektir. Bahattin Bey'in EDXRF sisteminde polarize özelliği mevcut mudur? Bizim cihazlarımızda şu an polarize özelliği yok. Polarize özelliği nedir? Ee, X ışınının yönünü değiştirerek e, bir takım backgroundların engellenmesini sağlıyor polarize özellik. Ama bizim cihazlarımızda şöyle bir özellik var. Ee, bizim cihazlarımızda dikkat ederseniz e, watt olarak biraz daha düşük gözüküyor diğer cihazlara göre. Bunun da sebebi şu: özellikle hafif element grubu için biliyorsunuz yani daha düşük kilovolt uygulanması gerekiyor ve akımın da daha yüksek olması gerekiyor hafif element kurumunda özellikle enerji dağılımlarda. Bizim e, Epsilon 4 cihazımız mesela 4.5 kW'ye kadar inebiliyor. Ve onun haricinde e, e, 3 miliamper akıma kadar çıkabiliyor en üst modeli Epsilon 4'ün. Bu da e, Normalde enerji dağılımlı cihazlarda sodyum altında okumalar hani pek mümkün olmasa bile bizim cihazlarda sodyum altındaki elementlerde işte karbon, Klor gibi elementlerin okunmasını mümkün kılıyor. E, o şekilde bir şeyimiz var. Yani bizim cihazlarımızda şu an poliniz özelliği mevcut değil. Ama e, backgroundlar zaten düşürülmüş olduğu için biz birçok şeyden zaten bu şekilde. Yani hafif elementleri zaten kolaylıkla bizim cihazlarda ölçebildiğimiz için o şekilde kurtulmuş oluyoruz. Melih sorusu. Epsilon bir direkt plastik numune toz olarak analiz yapıyorum. Ee, kızdırma kaybı girilerek eritiş mi daha net sonuç verir? Toz numune mi? Toz numuneyi 1050 derecede 1 saat kızdırma kaybı bakıyorum. Kül numunesine bakarsak doğru sonuç verir mi? Tamam. Ee, kül numunesine baksak daha doğru sonuç verir mi? Şimdi şöyle durumlar var. E, ateş sayı atı gerçekten XRF analizinde çok önemli bir parametre. Çünkü neden? E, biz bu değeri bilmediğimiz zaman e, nasıl bir işlem oluyor? Siz tamam cihazınız bir e, ölçümü alıyor, sonuç veriyor size ama... E, Cihazın içerisinde bizim bazı cihazların mesela karbon okuyabiliyor ama karbonu okuyamayan sistemler ne yapıyor? Bu cihazın içerisindeki o karbon miktarını ölçemediğinden sizin sonuçlarından dolayı farklı çıkıyor. Şimdi bunun doğru olması için yani sonucunuz eğer içerisinde ateş zahiyatı varsa sonucunuz doğru olması için bu ateş zahiyatı testinin ayrı olarak yapılması gerekiyor. Ya da kızılma kaybı testinin kızılma kaybı sonucunun bilinmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız e, sonucunuz daha düzgün hesaplarsınız. Ama bazı numune tiplerinde de e, özellikle numune kariteleri ya da bu ateş zayiatı e, numuneden atılarak, hani kızdırma yapılarak daha sonra cihaza verilip sonuç Yani ikisi de aslında e, benzer sonuçlar alabilmek lazım. Çünkü zayiatı e, eğer hesaplatırsanız 100'e tamamladığı ya da normalize ettiği durumlarda sonuçlarınız tamamen farklı çıkması durumundadır. O yüzden önemli bir parametre bu şekilde yapılabilir. Yani o şekilde denilebilir çalışmalarımız. Soruların devamı için e, ekranda gördüğünüz mail adresini yazarak, bizlere ulaşarak, baştaki videomuzda geçen mail adresleri bizlere ulaşarak her zaman için yardımcı olmayı isteriz biz size. Evet arkadaşlar, tuğçe.oktay@atomika-teknik.com Tuğçe at adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Atomika Teknik ekibine çok teşekkür ederiz bu keyifli sunum için.